Buradaki manaları bir din sohbeti neden ona yıllardır alışılmış medrese usulü bir manadan ziyade tabii ki içeriinde vardır ama manadan ziyade ben bunların bir hayat sohbeti, bir fıtrat sohbeti açıkçası bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. Birazdan beraber de göreceğiz ve bu konuştuğumuz manaların içeriği ihtiyacımız olmayan hiçbir şeyi konuşmuyoruz. Yani geldim ya benim ne dinledik ya biz demeyeceksin. Neye ihtiyacın varsa ama... En fazla neye ihtiyacın varsa biz kendimizce, nacizane onu konuşmaya gayret ediyoruz. Neden? E ben gencim, sen gençsin, hepimiz burada dinamik adamlarız, zamanımız belli, kısıtlı. Dışarı çıktı mı kafanın, alemin birden kayma ihtimali de yüksek. Buradan çıkıp muhtemelen başka alemlere akan bile vardır yani. Bizim çünkü zamanında çok koronadan önce çok ciddi bir sirkülasyon vardı. Herkes geliyor yani. Tanıyamıyorsun ki Antep'te suç oranı düşüyordu yani bizim sohbet günleri. E öyle bir topluluğa sen sohbet yapıyorsun, adam çıktı mı değil mi? E şimdi genç adam, fıtrat her yere meyilli. E o zaman ya sen bu adama öyle bir noktadan bahsetmelisin ki çok kilit olmalı. İşte bugün konuşacağımız noktada böyle kilit, ihtiyacımız olmayan bir şeyi konuşmayacağız. Lütfen bedenleriniz değil zihinlerinizde ve inşallah gönlünüze dinleyin. Çünkü bazen bizde çok iyi gözümüzün içine bakarak uyuma diye bir şey var. Bak, çok iyi beceriyoruz biz yani bunu. Böyle gözümüzün içine bakıp uyanıyorsun mesela. Hatırlıyorsun değil mi bu halları? Yani Bekir abi çok iyi becerdiğin için. <gülüyor> Lisede hocamı gözünün içine bakarak... Gözü açıp uyuyanlar var yani. Bizim şimdi bizim kitledi böyle. Hep okulun arka sıraları burada yani. Şimdi ders dinlemeye de gelmişler. İşimiz de zor. E vakit de kısıtlı. Anlatmamız gereken şey de önemli. E ben bu kitleye bunu nasıl anlatacağım? Nasıl anlatacağım? Dinleyeceksiniz yani bu kadar basit. Çok kısa bir net. Ama pişman olmayacaksınız. Burayı oturtursa bir insan, İslami diğer noktaları, hususlara oturtmak çok kolay. Ama burayı oturtamazsan, diğer hususlara oturtmak. Velev ki çok iyi bilsen de. İstersen en güzel, en dindar anne babanın çocuğu ol, oturtmak çok zor. Bugün konuşacağım konu, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 12 yıl boyunca sahabesinin anlattığı konu. Namazdan önce anlatılan bir ders. Ya abi, din, İslam'ın yaşanması edin mi? Namaz. Hayır abi. Bu İslami hakikatlerde Allah namazın ötesine bir şey koymuş. Allah namazın ötesine 12 yıl Efendimiz'e bunları anlattırmış. Orucun, cihat değil mi? Bakın işte Doğu Türkistan'da kardeşlerim hadi koşalım. Cihadın ötesinde bir şey var bu dinde İslam'da. Zekat, tesettür bunlar ne kadar önemli değil mi? Ben bu manaları haşa, köreltmek için, bir seviyesini, kalitesini düşürmek için söylemiyorum. Anlatacağım şeyin kalitesini anlayın. Hani seni annemden çok seviyorum desen, annemi yermek için değil ki yani. Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah. Sahabe bunu söylüyor. Anneyi babayı kötülemek için mi söylüyor? Rasulullah'ın değerini yüceltmek için söylüyor. Konuşacağımız ders namazın ötesinde. Hesap Oruç, cihat, zekat. Hiçbiri yokken bu vardı. O kadar dersi de kaldırdık değil mi? Bir konuşuyormuşuz. Hayır, öyle olmayacak. Bugün bir kardeşim sordu, ne zaman, ne kadar okuyorsun bunu bu kitapları dedi. Bir hesap ettim, düzenli olarak 9 yıldır belki 10'a yaklaştı, okuyorum. Ve şunu söyleyeyim, 10 yılın sonra insan bir şey devamlı yap yap sıkılır herhalde, ona alışır. Heyecanımın daha yeni yeni, o ilk günkü nazardan daha da öteye geçmeye başladığını fark ettim. Çünkü konuştuğumuz şu an gündeme alacağımız nokta benim bütün problemlerimi çözüyor. Bir insanın hayatında karşılayacağı bir ne olabilir? Ne olabilir dünyada? Bakın hepsini aşabilir, hepsini çözebilir. Hepsinin iç aleminde içinden çıkabilirsin. Neyle? Allah'la. Abi Allah'la nasıl çıkılır? Biz bunları duyduk. Twitter'da, Whatsapp'ta, Instagram'da geziyor bu gönderiler. Değil mi? Yazıyla, güzel, kafiyeli sözle çözülecek bir şey değil bu. Bakın bizim bu işi çözmemizin yolu Allah'ı Allah'ın esmalarıyla tanımak. Beyler, abiler, ne yazık ki bizim Cenab-ı Hak'la aramız bozuk. Cık. Ben namaz kılıyorum. Namaz kılsan da insanın secdelerde Allah'la arası bozuk olur mu? Olur. Bazen istemeye istemeye, bazen Cenab-ı Hak'ka kıza kıza haşa, ama kılınır. Bazen hiç kılınmak istemez, yapmak istemiyorum. Ben bu benim içimden gelmiyor dersin. Yapmak istemezsin, gerek duymazsın, ihtiyacını hissetmezsin. Bak şimdi aleminize bakın, şöyle bakın kendi aleminize. Ya 5 dakika sonra 50.000 lira kazandıracak bir ticaretin temellerini atıyorsak şurada ve bunu da ispatlamış olsak şu an 5 dakikanın anını kaçırmak istemez insan. Hatta bakın o son bir dakikayı dinlemediniz siz 40 kazandınız falan. Ya biz 40 kazandık dersin. 10 kağıt bir dakikayla 10 kağıt mı kaybedilir? 10.000 lira kaybettim üzülürsün. Allah deyince iştahlanamıyoruz farkında mısınız? Şimdi kimse Allah'la arasının bozuk olduğunu kendine konduramıyor. Ama Allah deyince iştahlanamıyorum ben. Allah deyince koşmak istemiyorum. Namaz dediği zaman birisi zoruma gidiyor sıkılmak istemiyorum. Ben Allah'ın sevilmesi gereken bir zat olduğunu biliyorum. Böyle bir toplumda büyüdüm. Ama içimde engeller var. Bakın bunu kimseye belli etmek zorunda değilsiniz. Bu kardeşiniz 10 yıldır bunlarla boğuşuyor. Kendi iç aleminde. Ve ben boğuşmayan insan görmediğim için bu dersleri yapıyorum. Kendi iç aleminize bakın sadece. Acaba böyle baksam, yan baksam, dikkatsiz dinlesem anlar mı demeyin. Veya medrese talebesi olmuş olabilirsin. Bir hocanın çocuğu da olabilirsin. Ama bu senin Allah'la kuvvetli bağ kurduğunu ispatlamaz. Allah'a olan iştahımız zayıf. Neden? Çünkü Allah'ı tanımıyoruz. Bak şimdi bir ticaret yapacağız. İnsan güvenmediği, tanımadığı birine parasını emanet eder mi? Eyv abi hafızayı bize bırak sen git abi hanımınla bir dolaş. Ya güvenmediğin tanımadığın adama çocuğunu emanet eder misin? Değil mi? Çocuğunu verirken bile bakıyorsun, araştırıyorsun kime vereceğim. Bir adam duyuyorsunuz Ahmet daha geldi buraya abi adam bıçakçı. Derse gelene cilet sallıyor. Bu medeseden içeri girmek ister misin? Girmek istemez. Ama mecbursun diyelim. Bir çalışansın, evine ekmek götürüyorsun değil mi? Var öyle zorba patronların yanında çalışan adamlar var. Onlar da mecburlar. Sever misin o patronu? İştahla yapar mısın o işi? Yapmazsın. İşte hayatımızda ibadetler bazen böyle oluyor. Kimimiz gitmek istemiyor, kimimiz dertlerini teslim etmek istemiyor, kimimiz Allah'a bir şeylerini vermek, emanet etmek istemiyor. Kimimiz yapıyor olsa da, ben yapıyorum ya, gidip geliyorum secdelere. Ama isteksiz, zoraki, sanki başında bir haşa, zalim diktatör var gibi. Niye yapıyorsun bu işi? E mecburum, Niye? ölüm var. Bakın ölüm var diye Allah'a secde edilir ama sırf ölüm var diye Allah'a secde edilmez. Bu ikisi çok farklı. Ölüm var diye Allah'a secde edilir. Allah çözümdür. Ama sırf öleceğiz diye Allah'a secde edilmez. Neden? Menfaatim var. Ya. Ben şimdi bu patrona gitmezsem ekmek götüremem. Mecburum bu adamın kahrını çekmeye. Allah secde ettiğin zat, o eğildiğin zat, bugün dersini dinlemeye geldiğin zat. Bakın nefislerinize sorun. Bakın aleminize. Bugün dersini, onu tanımaya geldiğin zat. Nasılsın? Ne duyuyorsun? Heyecanlanıyor musun? Düşünsene. Yani evlilik harifesindesin. Daha doğrusu arayıştasın. Şimdi beklesem birazdan beni. Tamam mı? Ben sana ayarlayacağım. Bulacağız, yapacağız. Aslan abim, canım abim, bir tanecik abim. Abim ne diyorsa doğru. <gülüyor> Değil mi? Öyle olur. Çünkü oradaki o iştah verecek bir şey var bak artık elinde. Bakın dikkat edin. İnsanın Müslüman toplumda yüzleşmesi çok zor biliyorum. Ama insanın Allah'a iştahı yok. Bakın temelinde söylüyorum. Defaatle tanımıyoruz secdelerden daha önemsemiş Allah kendisinin tanınmasını biliyor musunuz? Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ı anlatan 1500 ayet var diyordum ben, hep sohbetlerde onlar az kalıyormuş. Her ayetin sonunda görüyorum ben. Allah bir esmasından bahsediyor, kendisini tanıtıyor, kuluna zulmetmez diyor. İsim isim kendini anlatıyor. Namazdan bahseden 100 tane ayet var yok. Allah kendisinin bilinmesini ve tanınmasını namazın önüne geçiriyor. 12 yıl boyunca Allah Resulü ne anlattı sahabeye? Namaz yok, oruç yok, zekat yok, infak yok. Ne yapıyor bu insanlar? 12 yıl ne yapıyorlar? Biz nasıl bir zata inanıyoruz? Bakın var mı yok mu diye konuşmuyorum. Genelde bu tas sohbetlerde Allah'ın varlığının ispatı yapılır. Bak ben ispat yapmıyorum. Ne ona? İşte kitap yazarsız olmaz. Bunu demiyorum. İspat yapmak da Allah'ın varlığını, Allah'ı Allah olarak tanıdığını göstermez. Alim olan, yaratıcı olan bir zatı tanımakla diğer esmaları. Ya bu telefonu yapan biri var dedin. İlmi lazım, kudret lazım, irade lazım. Bu noktada mühendis potansiyelinde bir kabiliyet lazım, irade lazım, hayat lazım dedin. Tamam da bunu yaptın, bu telefonun yapıcısını bu isimlerden ispatladın. Diğer özelliklerini tanıyabilir misin telefondan? Bakın sırf Allah var dediğiniz zaman Allah'ı tanımış olmuyorsunuz. Nasıl biri Allah? Allah nasıl biri? Nasıl bir zat? İçimizde aşamadığımız problemler var, kızdığımız noktalar var. Mesela ticaretimiz kötü gidiyor. Allah senin malmük sahibi olmanı, zengin olmanı istemeyen biri mi? Sevdiğin kızdan ayrıldın. Allah senin mutlu olmanı, mesut olmanı, biriyle izdivaç etmeni, onunla muhabbet kurmanı istemeyen biri mi? Ya bakın bunları söylüyorum. Bunlar hep içimizden geçenler ha. Ara ara. Yuvanda saadetin bozulduğu, Allah huzura ermeni istemeyen biri galiba. Herhalde öyle baksana yaşananlara. Çocuklar ölüyor, insanlar öldürülüyor. Allah herhalde o masumları düşünmeyen biri. Bak sen düşünüyorsun, Allah düşünmüyor herhalde. Allah'a o kadar kötü düşünüyoruz ki. Bakın bunlar Allah'la aramızı bozuyor. Tanımadığımız için kötü düşünüyoruz. Kötü düşündüğün zaman ne kapıdan girmek istersin? Kötü düşündüğün bir adamın olduğu bir yere. Hadi girdin zorundasın. Çileyle o birlikteliği sürdürürsün. Namazlarımız nasıl? Sohbetler nasıl? Kendimi yokluyorum ha. Şimdi sen de kendini yokla. İştahın nasıl ya? İçeride bir yerlerde problem var. Bu din hadi namaz kıl dini değil. Namazın öncesinde Allah'ı tanı değil. Allah Allah. Bakın hep diyoruz. Din imtihan. Dünyaya imtihana geldik. Değil mi? Neye geldik? İmtihana geldik. Güzel. Doğru kur. Anca sabit bu. Allah bizi imtihan edeceğini söylüyor. Bir şey soracağım ama. Sana ailesin. Tuttular kolundan. Önüne integral sorusuz koydular. Ha, bak kardeşim kaç yaşındasın sen? 10. 11 yaşındasın. Şimdi gittin. isim neydi? Arda gittin. Üniversite düzeyinde önüne böyle sınav kağıdını koydular. Çözeceksin dediler. Niye? imtihan Yaparlar mı böyle bir şey Arda? Şu an muhtemelen kaça gidiyorsun? 6'ya gidiyorsun. 7'ye geçeceksin. 7. sınıf dersleri. 8. Sonra lise. Lise dersleri bitecek. Lise 4. Ondan sonra üniversite. Üniversite kadar eğitim aldıktan sonra seni o düzeyde imtihana sokarlar. Doğru mu? Hoca öğrettiğini sorar. Bir şey soracağım. Bu dünyada imtihan oluyorsunuz. Peki ne öğrendiniz? Neyin imtihanını oluyorsunuz? Hoca öğretmediğini sınavda sormuyor. Üniversitede. İtiraz ediyorum. E, hocam bu gelecek konunun problemi. İtiraz etseniz, dekanı verseniz, şey yapsanız kabul görür. Haşa Allah bir hoca kadar değil mi ya? Öğretmediğini mi soruyor? Bir şey soracağım Allah sana ne öğretti imtihan ediyor. Bakın, Allah önce kendisini öğretiyor. Mesela sabredeceksin. Tamam hatta Rabbin hatırına sabredeceksin. Ayet ama Allah diyor ki önce beni bir tanı. Mesela gittin doktora. Doktor diyor ki sık dişini. Boşu boşuna mı sıkıyorum dişimi? Hayır senin için faydalı bir iş yapacağım şimdi. Peki sen kimsin? Ben yılların eğitimini almış bir doktorum ve bu işi yaparken hikmetle yapıyorum. Bak doktoru tanıyorum şu an. Dikkat edin, tanımaya geçiyoruz artık yavaş yavaş. Ve bu işi senin için yapıyorum. Yani senin için faydalı, rahmetle yapıyorum. Boş yapmıyorum. Sık dişini diyorum ama dişini sıkarken orada sana bir mesaj var. Sen doktorun doktor olduğunu bildiğin için ameliyatın sancısına katlanabiliyorsun. Tanıdığın için katlanabiliyorsun, fayda olduğunu görüyorsun. Allah sana sabretmeni istiyor ve diyor ki, ''Ben senin başına gelen sancılı işlerden zevk alıp zulmeden biri değilim.'' Nasıl birisin Ya Rabbi? Hikmetle, rahmetle bu ameliyatı yapıyorum. Bak şimdi, başıma bunlar geldi, sıkıntılar geldi. Kim yapıyor bunu? Nasıl biri yapıyor bunu? Bilmediğin zaman nasıl geçiyor o olay? Dehşet, vahşet ve zulüm. Hatta daha tanıtmadan, şu an Abi benim şeytanım bildiğin gibi değil. Benle çok uğraşıyor. Acayip. Dünya bana çok cazip geliyor. Ben kendi nefsimi oradan çekemiyorum.'' Çok güzel. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Zevk vermeyi bilmeyen, zevk yaratmayan ve lezzet almayı istemeyen bir Allah'a mı inanıyorsun? Neden? Öyle dedin abi. Neden öyle dedin kardeş? Çünkü o zevkler için Allah'ı unutuyorsun. Unutmayı istiyorsun şu an. Demek ki senin inandığın zat o zevkleri veremez. Dünya verebilir ama senin inandığın zat veremez. Demek ki sen zevk veremeyen birine inanıyorsun ki Allah'a onları tercih etmek daha güzel geliyor. O zevklerin Rabbi kim? Damağındaki lezzetin oluşabilmesi için gereken ilim ve teknoloji, potansiyel meşade mevcut. Kim dokudu etin içine bunu? Lezzet almanı sağlayan kim? haz almanı sağlayan kim? Hoşlandığın bir karşı cinsi hoşlanacağın şekilde tasarlayan kim? İçinde ona iştah duyduğun hisleri koyan kim? Yahu sen lezzet almayı bilmeyen bir ilaha inanıp zevkler için onu unutmayı tercih ederken aslında gittiğin her şeydeki bütün tasarım ona ait. Sen başına gelen işlerdeki olaylara bakarken bu bir vahşet ve zulüm diye değerlendirirken bir doktor kadar tanısaydın özelliklerini herhalde bu olayın bir ameliyatı var. Resulullah nasıl dişini sıkmış anlıyor musun? Veya nasıl sabredebilmiş? Yapan kim? Nasıl biri? Kimi şöyle toparlayayım? Bizim içinden çıkamadığımız durumlar var hayatta ve bir şekilde Allah'a gitmemizi engelleyen şeyler var. Bütün bunların sebebi ve özü Allah'ı tanımamak, Allah'a inanmamak değil. Bak bir yaratıcı var işte, var abi bu kameranın arkasında bir potansiyel var. İnsanın potansiyelini hiçbir beşer etmez tabiat yapamaz, atom yapamaz, evren yapamaz. Ben yapamıyorsam kim yapar? Bir Allah yapar. Bakın, bunu ispatladığın zaman Allah'ı tanımadın. El Halik olan bir zatı tanıdın. Halik, yaratıcı. Bir ismini öğrendin Allah'ın, bir ismi. Ee, nasıl biri o El Halik? Başka ne özellikleri var, isimleri var? Bakalım. Mesela biriniz bana deyin ki, ''Abi ben şu noktada çok zorlanıyorum. Allah'la arama giriyor bu iş. Ben umumlu sesi olduğum için aklıma geldi şimdi, onu söyleyeyim.'' Mesela Arda'nın başına bir iş geldi. Arda'nın canı yandı. Bunu yaratan halık bütün sistemi, Arda'yı bütün şey elinde tutan zat izin verdi buna. Ve Arda'nın babası, annesi üzüldü. Soru şu, o anda da kızdı. Dedi ''Ya Rab, bula bula benim çocuğumu mu buldu?'' Bak geldi şimdi ameliyat ama doktoru tanımıyorsun. Nerede olduğunu bilmiyorsun, yapan eli görmüyorsun ve olayı şöyle değerlendiriyorsun. Bir vahşet bu. Kü küçücük çocuğun başına bir şey geldi. Kim yaptı? Kim yaptı? Allah. Nasıl biri? Namazın ötesinde doldurulması gereken boşluğu görüyor musun? Nasıl biri yaptı bunu? Nasıl biri yaptı bunu? Bakın işte ne kadar tanıdığım burada çıkıyor. Nasıl biri yaptı? Nasıl biri izin verdi bunu? Yakup nasıl biri izin verdi buna? Onun iyiliğini düşünen biri dedi Yakup, ben katılmakla beraber katılmıyorum. Ezber, öğretilen insanın imanı olamaz. Ben Arda'yı yeni tanıdım, Arda'yı görsem ben üzülürüm. Yeni tanıdım ha. O vaziyette görsem hasta, kan revan, üzülürüm. İçim acır, elimden gelse de bir şey yapmak için yaparım. İnsanlık bunu gerektirir. Peki Ahmet, senin içindeki bu ilgi, alaka, bu şefkat kimin? Kim taktı bunu buraya? Yani birisi senin şefkat etmeni izin veriyor. Şefkat edebilmeni sağladı. Bakın bir yakınımız vardı. Çocuğu doğdu işte tıpta belli bir isim var tabi bu hastalığın. Çocuğuna şefkat edemedi doğduktan sonra ve çocuğunu emzirmek istemedi biliyor musunuz? Belli bir hormon eksikliği dediler. Çocuğunu emzirmek istemedi. İşte bir hormon eksikliği veya bir hissiyat eksikliği. Bugün içindeki birkaç hissiyat eksik olsa çocuğunun ölmesine üzülemezdin. Çocuğunun canının yanmasına üzülemezdin. Onu düşünüp rızık kazanmak isteyemezdin. Bugün hanımını kıskanamazdın. His. Benim içime bu donanımı kim koydu? Bana bunu dağıttı. Mehmet abiye de dağıttı. Affedersiniz hayvanlara kadar dağıtmış şefkati. Timsah bile yavrusunu acıyor. O bu kadar dağıttı ama benden daha şefkatsiz. Bütün yeryüzüne saçmış, önüne gelen herkese vermiş. Ama kendisinde yok, hepimizden az var. Gelene de vermeye devam ediyor, gidenlere de vermiş göndermiş. Hepimizden daha fakir ama. İlginç, bunu yapan bütün insanlığın şefkat etmesini sağlayan biri. Bütün hayvanların, hayvan deyince aklınıza tavşan da gelmesin, timsah, pirana yavrusuna şefkat etmeyi sağlayan biri. Onun başına bunun gelmesine müsaade ettiyse, benim acıya bilmeme müsaade eden ona benden daha fazla acımak zorunda. Hep diyoruz ya, güneşin ışının yansıdığı yerlerdeki enerjiyi ölçtük, dağa gittik ölçtük, buraya gittik ölçtük, kutuplara gittik ölçtük, bütün enerjiyi hesapladık, kağıda yazdık. Güneşin ne kadar enerji verdiğini hesaplayabilir miyiz? Yine? Anlar mıyız güneşi? Güneşten çıkanı ölçtük, güneşi anlayamadık. Allah'ın dağıttığını ölçsek, Allah'ın kaynağının şefkatini anlayamazsın. Nasıl oluyor Arda'nın babası Allah'tan daha fazla şefkat eder? Olayın içinde anlamadığımız şeyler var, değerlendirirken. Bakın bu ders önemli. Bu ders belki de hayatının en derin problemlerini çözebilecek bir ders. Başlığım ne? Allah'ı tanımak. Mesela bir şey soracağım. İnsanın iştahı azalıyor değil mi böyle? Abi bir şey beni çekiyor. Ben şu an gözünüzde okuyabiliyorum. Dikkatli dinleyenler de var. Ama bir şey beni çekiyor ya. İlgim, odağım kayıyor alemimde. İlgim, alakam, şevkim, iştahım Allah'ı anlatırken, Allah'a dinlerken iştahım kabarmıyor. Soracağım şimdi o zaman. Allah zevk vermeyi isteyen biri midir? Başını sallama, ezber konuşma. Haşa, dinimiz böyle deme. Ben ezberci bir toplumda büyüyorum ama ezberci inanmıyorum. Lütfen kendinize bakın, hoşlandığınız şeylere bakın. Ve zevk almak istediğiniz essarı da katın, alkolü de katın. Kim bunların? Başka bir ilahı mı var? Bak haram haramdır, ben ona bir şey demem Haram. Yasak olması Allah'ın yarattığı gerçeğini değiştirmez. Başka biri yapmadı bunu. İkinci bir zatı yok. Essar'ın ortamın karşı cinsi. İlahı kim? Kardeşim senin tasarımın kime ait? Şöyle bir tasarladı, simayı taktı. Ete bir bak gülüş yerleştirmiş, güzellik, saçları böyle tek tek dikmiş, uğraşmış yani. sen isim neydi? Hüseyin. Yoldan gidiyorsun, Ayşe de seni gördü, Hüseyin'e vuruldu. Ayşe neyi sevdi Hüseyin? Hüseyin'i sevdi ya. Hüseyin'in tasarımına vuruldu ya. Bakıyorum telefonu görmüyorum, abi nasıl bir teknoloji diyorum. Ya ben bunu överken telefonun metaline vurulmuyorum değil mi? Apple al abi, iş senin yani teknoloji babası sensin. Pir sensin. Yapana gidiyorum ya. Ve ne yapacak diye ona bakıyorum. Hadi bakalım yeni bir şey üret metale. <gülüyor> Abi bu beni ona götürüyor. Ben de sana bakıyorum. Beşer üstü bir teknoloji. Elon Musk'ın serveti yetmez. Bir sisteme bir bebeğe. Abi Ayşe geliyor. Beşer üstü bir teknolojinin üretimine vuruluyor. Kimi seviyor? Abi nasıl dokunmuş diyor ya. Nasıl tasarlanmış diyor ya. Peki Ayşe aşık olurken Hüseyin'e. Nasıl aşık oluyor? Hiçsiz böyle godaman böyle yüzü böğüs asık biri. İçinde duygumu görmüş. Sevebilir mi? Yok. Ölü sever mi? Yok. Ruh yok. Sever mi? Yok. Can yok. İçinde aşık olmayı, hissetmeyi, iştahlanmayı da koymuş. Hani yemeğe koymuş, tat almayı koymuş. Hararet var, su var. Karşılığı var, ses var, kulak var. Cins var, karşı cins. Bir de içinde iştah diye bir his var. Olmasaydı bütün sistem çöktü. <gülüyor> çöktü. Abi hissi de koymuş. Bakın Allah'tan daha fazla lezzet vermeyi kimse isteyemez. Allah lezzet vermede en iyidir. Şu an gördüğünüz bütün lezzetler, zevkler, tasarım, iştahlandığınız bütün hazlar, o hazineden çıkıyor. Gömlek yapmaya benzemez bu. İnsan dokuyorsun. Beşlerin eli yetmez. Allah'a haz verenlerin en büyüğüdür. Ben de şöyle haz verdim bak. Mehmet abi hissetti şimdi. <gülüyor> Mehmet abi ne yapıyorsun? <gülüyor> Yapma. Mehmet abi hissetti ama bir dakika. Mehmet abinin hissetmesi yine bu varlık. Mehmet abinin varlığı her bir noktasına dokunmuş hissedebilme özelliği. Beşer demire bunu yükleyemiyor. Ete bunu yükleyemiyor. Ama bak hissetmeni sağlıyor. Şu an bu hissi yapan benim de onun da donanımını dokuyan hissettirmemizi sağlıyor. Mekanizmayı o üretmiş. Allah bütün hissettirmelerin sahibidir. Şimdi sen sırf zevk için Allah'tan kaçıyordun hatırladın mı? Hatırlıyor musun? Sırf dışarıda zevk var diye Allah'ı unutmak istiyorsun şu an. Sırf nefsin iştahlanmıyor Allah'a. Nasıl bir zat? Lezzet çünkü haram kılmış. Lezzet vermek istemez, keyif vermek istemez, haz istemez. Ya bütün bunlar kimden çıkıyor ya? Allah el latiftir. Bütün insanın en ince ayrıntısına kadar gelip haz dokur. Neden anlatıyorum bunu? Nefsim kaçmana gerek yok. Kaçtığın bütün hazlar onun tezgahından çıkıyor. İnat etmene gerek yok. O dokuyor. Ama abi haram kılmış. Aferin lan. Acayip yakalıyorsun. Ama haram. Değil mi? Bu kadar lezzet vermeyi isteyen, sence bunu almamanı mı ister? Eğer imkan varsa sonsuz almanı Bakın tanırsan anlarsın. Tanırsan yorumlarsın. Herifin biri bas bas bağırıyor. Mehmet Güllü. Otur lan diyor, yat lan diyor, kalk lan diyor. Aç bırakıyor, susuz bırakıyor. Sen kimsin dersin ya? Sen kimsin bana bunu yaptırıyorsun? Değil mi? Çünkü dikkat et bütün konumu özeti tanımıyorsun ama tanıdın o bir sat komando eğitmeni aç kal diyor, aç bırakıyor gece 2 saat uyuyorsun gece kaldırıyor üzerine bir de su sıkıyor buz gibi soğukta sonra üzerine bot yüklüyor 6 kişilik tim dağa çıkarıyor dilini sündürüyor bir de aşağı götürüyor tam böyle dinleneceksin bu sefer elini bağlıyor suya atıyor zalimlik bu bu dersin. Yoksa bu milletin vatanın namusu, şerefi, dini, izzeti için bu askerlerin yetişmesi lazım. Öyle en ufak dokunuşta pes eden askerler bu vatanın namusunu koruyamaz. O zaman Sad Komandosu olmak için can atan adamlar var. Benim bunu olmam lazım mı dersin? Çanakkale'de olmasa bir birini öldürmüş, biri babanı öldürmüş değil mi? Vahşet ya. Ama Çanakkale'de öldürüyorlar. Kahramanlık destanı ya. Olayı yapanı ne için olduğunu tanıdığında bakışın değişiyor. İşte olayları kötü değerlendiriyorsun ya. Yapanı tanırma. Hani Allah'a kaçmak, şu an sıkılıyoruz mesela. Of ya! Öf ya! Allah'tan bahsediyoruz. Bütün özgürlüğümüz kısıtlandı. Öyle mi? Özgür olmanızı Allah'tan daha fazla kimse isteyemez. Çünkü bütün özgürlük arzuları onun tezgahından çıkmıştır. Boş boş! Kafana göre takıl! Neyi Mehmet! Kafana göre takıl! Zevk al! Allah'tan daha fazla kimse isteyemez bunu. Ama abi ibadetler var, namazlar var. Onlar aradığın kıvamda bul diye var. Şimdi oraya da biraz dokunacağım, bitireceğim. Şöyle bir hadis geldi soracağım hakkımı. Hadisi hadis Kutsi. Kul diyor, cennette karşı Hayretinden secde eder. Ya bu nasıl güzellik? Secde ettiği anda cenab cevap verir der ki kalk. Burası secde yeri değil ibadet. Yürü. Az önce dedik ki lezzet vermeyi isteyen mi ama haram kılıyor. Allah ebedi haz almanı istediği için bunlara sana perhiz yaptırandır. Gidiyorsun hastanede yoğun bakımda doktor diyor ki et yemeyeceksin. Ameliyattan çıktın zarar. E, kola içmeyeceksin şunu yapmayacaksın. Der misin bu doktor benim lezzet almamı istemiyor herhalde. Yoksa hayır kısıtlıyor ama... Aslında iyileşip daha fazla bu lezzetleri almam için yapıyor. Tanırsan olayın şekli değişir. Tanırsan yat diyene yatarsın. Elini bağlasalar, suya atlasalar atlarsın. Vatan için dersin, namus için dersin. Yapanı tanırsan gıkın çıkmaz. Olaydaki zalimlikle kalkar. Çocuğuna biri bir fiske vursa kan dökersin. Ama hastalansa ameliyat olacak deseler para verir. Arabanın ucuz 100 bin lira ameliyat. Satar mısın arabayı? Satarsın. Niye 100 bin lira veriyorsun çocuğunun canını yakmak için? Katlar mısın? Şefkatimden yaparım. Bakın olayların şekli Yapanı niye yaptığını anlamakla değişir. Biz olayları neden kötü değerlendiriyoruz? Başa döndük, yapanı tanımıyoruz. Neden Allah'tan kaçmak istiyoruz? Abi dünya çok zevkli. <gülüyor> zevkin kaynağı kim? Nefsimizi niye ikna edemiyoruz? Çünkü nefsimizi Allah'a tanıtmadı Neden olaylara şikayet edip isyan ediyoruz? Çünkü ameliyatı yapan doktorun değil, bir eşkıya olduğunu düşünüyoruz. Bakın namazdan öte bir konu konuşuyoruz. Önce Allah'ı bileceğiz. Bir anne düşünün. Sen annesin. Anne değil. Babasın. Sen babasın, babalarımız, çocuklarımız, eşimiz. Bunlar bizim için kıymetli değil mi? Sümeyra annemiz görüyor ki kocası orada yatıyor, şehit olmuş. Diyor ki ''İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Ama Rasulullah nerede? Çünkü haber almış, Rasulullah'a da bir şey olmuş. Bak, sen böyle diyorsun ama bak baban da burada şehit diyorlar. Babasına bakıyor, babası da ölmüş. ''İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Ama Rasulullah nerede? Niye? Çünkü bu zaten kurtuldu. Şu an şehadetin Rasulullah'tan ne olduğunu, öldürenin kim olduğunu, öldürdüğü zaman kendi uğrunda neler yapabileceğini öğrenmiş. Ama şöyle bir durum var. Rasulullah'a bir şey olması dünyada insanların bunu öğrenmesine mani. Onlar öğrendi. Benim kocam öğrendi bunu zaten. Bu aşkla geldi buraya. Dedi ki ben Allah için ölürsem Allah, bak bir isim daha tanıyoruz. Allah benim fedakarlıklarımın altında kalmayandır. Şimdi geldi buraya, Bekir abi dedi, aslan kardeşim dedi, al dedi, herkesin önünde bir hediye çıkartıverdi. Ulan dedim, Ulan, niye yaptın Bekir abi, mahcup olduk. En zor anında tam düştüm, orada da geldi. Bekir abiyi ben artık unutmam, yazarım. Dedim ki, ben bu adama bir şey yapmalıyım ya. Altında kalmak istemem, beşer olarak ha. Allah bütün altta kalmak istememelerin de Rabbi olduğundan, siyatın Rabbi olduğundan, sen onun için öleceksin, seni zayi edecek. Bakın Allah şekurdur, bir tohum ekersin, bin tane meyve verir, bire bin. Sınırlı dünya hayatında ibadet edersin, sonsuz cennette. var. Şekurdur, altta kalmaz Allah. Bir fedakarlık yedin, altında kalmaz. Son kalacak zat Allah'tır, haşa. Kalmaz. Bakın, tanımak lazım diyoruz. Diyor ki, benim kocam canını verdiğine göre, kime verdi? Allah'a verdiğine göre, bu canın ötesinde bir şeyi benim kocam aldı zaten. Bitti. Benim babam, o da aldı. Üç tane de çocuğunu şehit veriyor o gün. Üç çocuk, üç oğul. İnna lillahi ve inna lehi racu. Ama Resulullah nerede? Şimdi bunu bu an etkilenin, sonra da bu kapıdan çıkıp unutun diye anlatmıyorum. Şunun için anlatıyorum. Onlar bu olayı nasıl böyle karşıladılar? Çünkü yapanı tanıyorlardı. Ben niye bu olayları çirkin görüyorum? Çünkü kimin yaptığını tanımıyoruz da. Hem de tanımadığımız zaten o olayla da sinirlenip bir de ona secde etmeye çalışıyoruz. Çocuğumuza da diyoruz ki namaz kıl. Çocuk sevmiyor abi Allah'ı. Tanımıyor ki nasıl sevsin? Çok zor değil mi bu toplumda bununla yüzleşmek? Tanımı yok ya abi. Nasıl sevsin ya? Sen beni tanımadan paranı, malını verir misin? Çocuğunu verir misin? Adam niye canını versin? Niye ömrünü versin? Niye zevkini versin? Ben öyle birine zevklerimi verdim ki benim zevk almamı dünyadaki herkesten daha fazla isteyendir. Ben öyle birine gençliğimi verdim ki benim verdiğimin altında kalmak ona muhaldir Herkes altta kalır, o kalmaz. Ben ona bir veririm, o bana bin verir. Ben zevk istemiyorum. Ebedi zevk istiyorum. İşte bunun tek anahtarı da Allah'tır. bak tanımak. Şimdi birer okuyayım yavaş yavaş bitirelim. ''Hiç mümkün müdür ki en edna, basit, küçük bir haceti ihtiyacı en edna bir mahluktan görüp kemali şefkatle, yüksek bir şefkatle en küçük mahlukun ihtiyacını görüp yüksek bir şefkatle ummadığı yerden isaf eden, yardım eden ve gizli bir sesi en gizli mahlukundan işitip imdad eden.'' En gizli, en küçük bir solucan ya, bir solucan gördün. En basit dediğim bir mahlukun karnında bir his var ne? Acıktı. Onun karnındaki acıkma hissini duyup, onun ihtiyacını bilip, hani sen diyorsun ya benim şu mahalleye uğramam lazım orada bir teyzemiz var durumu kötü. Nasıl şefkat ediyorsun değil mi? O teyzeyi hatırlıyorsun. Allah teyzeyi seni beni değil bak nasıl tutuyor hücre hücre solucanı, o bakteriyi, pis dediğin o fareyi unutmuyor. Belgeseli izliyorsun, ceylana üzülüyorsun ama Allah yılana da o ceylanı avlayan sırtlana da şefkat edebiliyor. Sen edemezsin ben edemem ama Allah eder. Bir teyze dağın başında unutulsa, bir mahallede unutulsa belki orada açtığından Allah korusun vefat ediyor. Bir solucan dağın başında unutuluyor mu? Gidiyor bakrısına. Düşünülüyor Onun Bunun o açlık hissini duyacak ama senin içindeki sevgili çocuklarınla, ailenle, eşinle ebedi olma arzusunu duymayacak. Senin içindeki haz alma ama bitmesin ya Bu lezzeti aldım, bitti sıkıldım. Ben bu lezzetin bitmesini istemiyordum ya Rabbi. Bir hissini duymayacak. Hem kendi koyacak oraya hem de bilmeyecek en basit mahlûnun en basit ihtiyacını bilecek senin en büyük ney senin en büyük ihtiyacın ebed çığlığını içeride işitmeyecek abi Allah'tan niye kaçarız işitecek verecek işitip imdad eden Nisanı hal ve kal ile istenilen her şey icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdin, en sevgili mahlukundan en büyük hacetini görüp bilmesin, bitirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Bir solucanı duysun ama haşa ve kella Resulullah'ı duymasın. Var mı imkan? Sen ne istiyorsun? Abi ben zenginlik, güç istiyorum. Bilmiyorum Allah bunu? Kim donattı bu makineyi böyle? Böyle istemeni sağlayan kim? O böceğin karnını işitecek ama senin içindeki o arzuyu işitmeyecek. Bakın Allah'ı tanıyan derdi ki artık. Ben ebedi güç istiyorum, bunu da verecek bir tane zat tanıyorum. Ben zevk için Allah'a koşarım, güç için Allah'a koşarım, haz için Allah'a koşarım. Ben yaptıkları, ortaya koydukları, sırf deneme amaçlı koyduklarına bile bu kadar müptelayım. Ama ben ötesini istiyorum. Ötesini verecek başka zatla tanımıyorum. Ya Rabbi ben sana secde ederim ya. Güç desen sende. Allah'ım şu Firavun'a ne kadar verdin? Mısır verdim, diyor değil mi? Halil ile. En sevmediği şey Allah'ın şirk. Bunu affetmiyor. Bunu yapan adama Mısır vermiş. Ya haşa Allah yani haşa zalim bile bunu yapmaz. Zalim en karşı gelene her şeyinin daha ötesini vermez ki. Haşa ne yaptığını bilmeyen bir zat haşa. Ama kainat bunu inkar ediyor. Her şey bilinçli idare ediliyor. Her şey nizamlı. Bir askeriyeden daha sistemli çalışıyor. Bilinçle çalışıyor. Şuursuz birinin işi olamaz. O zaman ikinci ihtimal Allah Mısır'dan ötesini kendisine boyun eline verecek. Ama vermiyor bir şey. Demek ki burada dağıtım yeri burada değil o zaman. Nereden anlıyorsun? E bakıyorum. Allah'a kimse ondan daha yakın olamaz ama dünyada en az onun elinde. O zaman Rabbi Firavun'a bunu verdin. Resulullah'a niye vermedin? Şefkatsiz misin? Çocuğuma şefkat da oradan geliyor. Bana verilene bakıyorum. Kimse babasının hayrına adamı ala da eline 5000 lira vermez. 5000 lirayla alamayacağım bunca cihaz. <gülüyor> Allah'ım saçıyorsun. E vermeyi mi sevmiyorsun? Yok gayet de dağıtıyor. E Kendisine karşı gelip ilahlık taslayana Mısır veriyor. Mısır'ın içinde kadınlar, şöhretler, güçler, paralar, altınlar, bakırlar var. E Allah'ım ben sana itaat ediyorum. Vermeyi seviyorsun. İyiliğin altında kalmayı sevmiyorsun. Tanıyoruz. Bu dünyada da vermedin ama. Ulan ahiret zorunlu olmaya başladı Allah'ı tanıdıkça. Zaten Bediüzzaman'ın bir lafı var. Madem Allah var o zaman ahiret vardır diyor. Allah'ı tanırsan aileti görürsün. Bir filme gitmiştik. yarıda kestiler. Tak diye. Film bitti yani. Bir baktım kötü adam. işte Avengers. Kötü adam. Elinde bütün dünyayı şık etti, öldürdü. Film bitti. Ben dedim burada film bitmez. İkincisi var yani. Korkmadım hiç. Yönetmeni tanımıyorum bile. Ama dedim bu, burada bu kadar masraf. Yok abi bitmez dedim. Abi biliyorsun işte ikincisi çıktı. Allah a tanısaydın filmin burada bitmeyeceğini bilirdin. Görmediğin bir yönetmen kadar tanısaydın Allah'ı. Bu sıkıntıların da böyle bitmeyeceğini bilirdin. Verilmeyenin sana verileceğini bilirdin. Zevk isteyince karşılığının nasıl olacağını bilirdin. Zevk için Allah'a satmazdın. Gerek olmadığını bilirdin. Çünkü zevk vermeyi kimse Allah'tan daha iyi bilemez. Senin bütün kurduğun ortamlardaki tasarım bu beyinde şekilleniyorsa. Bu beyin onun sistemi. <gülüyor> o da okuyor bunu. Hiçbir telefon Steve Jobs'ı teknolojide geçemez herhalde. Yani zevk... İçin Allah'tan kaçılmaz ama tanırsan. Musibette Allah'a şikayet edilmez ama tanırsan. Dünyada yaptığının Allah için karşılığını alamadığın zaman Allah'a kızılmaz ama tanırsan. Ölünce aslında insan yerle bir olmaz ama tanırsan. Sen tek çözüm var, yarattıkları için ondan kaçıyorsun. Çünkü tanımıyorsun. Hemfikir miyiz burada? Şimdi bak çok uzun çeker bu ama herkesin bir tahammül sınırı var sanırım. Anlayın ki bizim en önemli işimiz önce Allah'ı isim isim tanımak. Nasıl bir zat? Burayı çözersek hayattaki diğer bütün problemler çözülür. Kimse yarım kalmaz, sen zevksiz kalmaz, ayrılamaz. Annenin öleceğini üzülüyor musun? Ben de 9 yıl boyunca babam ölürse ne yaparım sorusunun cevabını aradım. Sonra anladım ki Allah öldürdükten sonra bunu vermeye tek kadir olanmış. Aslında sonsuzluğu öldürerek veriyormuş. Yani babamla ayrılamamanın tek çözümü ölmekmiş. Ama tanırsın. Yoksa tek çözüme kızarsın. Evet. Allah rızası için El Fatih.